Japcandım. Benim mazbatayı terunda, mertebe miyim yoksa terunda? Binlerce tane taplarında, binlerce tane günde binlerce miyatta? Kafam tuzağım. Allah rabbim geldi. Mina, mene mazbatayı ciddi bir günde olsa, körük demek, kuday seni aldım Hana, her <gülüyor> altında bir sürü var. Son dakikanda, son senesinin gündürgen argin altında yezi var bu